Merhabalar efendim. Hepinize sevgili saygıyla selamlıyorum. Bebekler neden göz kırpmaz? Daha doğrusu daha az göz kırparlar yetişkinlere göre. Bu çapkın arkadaş gibi değiller yani. Normalde biliyorsunuz biz dakikada yaklaşık 15 defa gözümüzü kırparız. Bebeklerde ise bu sayı çok daha düşüktür. Bebekler yaklaşık ortalama dakikada üç kez göz kırparlar. Aradaki bu büyük fark acaba neden köken alıyor? Bir kere her şeyde nebel, göz kırpma, dopamin dediğimiz beyindeki sinirler arası iletişimi sağlayan bir maddeden köken alıyor. Yani dopamin bizim göz kırpmamızı sağlıyor. Peki, Bebeklerde dopamin yok mu? Hayır. Bebeklerde dopamin var. Fakat bebeklerin beyin gelişimi doğduktan sonra da devam ettiği için gayet normal olarak dopamin üretme kapasiteleri henüz düşük. Dolayısıyla dopamin düşük sentezlendiğinden az göz kırpıyorlar. Ama dopamin artınca, büyüyünce yetişkin hali. Evet. Dakikada 15 rakamını Tutturacaklar. Tabii şunu söylememiz lazım, dopaminle ilgili olan hastalıklarda, örneğin şizofreni de göz kırpma sayısı düşer. Yine bildiğiniz üzere Parkinson hastalığında dopamin düşüktür ve onlarda da dakikadaki göz kırpma sayısı azalmaktadır. Dopaminin dışında göz kırpma ile ilgili bir önemli fonksiyon daha var. Onu da hatırlatarım. Gözümüzü temizleriz, gözümüzü yağlarız ve gözümüzdeki yabancı cisimleri temizleriz. Böylelikle göz kapağımız bir silecek gibi çalışır. Bakın, işte bu markada Blink adlı bir marka göz damlası. O yüzden akıllı bir şekilde bu ismi vermişler. Bebeklerin gözü küçük olduğu için onlar ...çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. İngilizce göz kırpmak biliyorsunuz blink. Bir de önemli bir konu var. Bebekler gözlerini hep açık tutuyorlar. Neden? Çünkü daha fazla görsel veriye ihtiyaçları var. Yani öğrenme aşamasındalar. Ne kadar çok görsel veri gelirse... ...beyin gelişimi o kadar iyi olmakta. Dolayısıyla bu güzel arkadaş gibi... Onlar da böyle ışıklı şeylere oldukça meraklılar ve heyecanlılar görünce ve biliyorsunuz bebeklere de tablet verdiğiniz zaman gayet iyi vakit geçirirler. Bunun yanında ışık da bizim göz kırpmamızı maalesef azaltmaktadır. Bilgisayarlar, tabletler, telefonlar göz kırpmamızı azaltır. Buna karşın stresli durumlarda da ise insanlar aksine gözlerini kırpma sayılarını arttırmaktadırlar. Değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.